Değerli izleyenler, Türkiye'nin en haber bilgilerine karşınızdayız. Önleriz Ömer Tarihi Maza, Tarih Haber Notak'ın Man Haber Bilgilerine başlıyor. Yaklaşık 20-15'e kadar bu ekranlarda günlerine çıkan gelişmeleri seçimle paylaşacağız. Ben ana haber bilgilerimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımıza şöyle bir tanıtacak olursak. Sosyal kral, Tarih Haber, ee... Pinterest. Elham Tarık Haber, Tok Tarık Haber, Tv, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Enser Hamet Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Rektit Grand Life 73, Tarık Haber TV, Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız arkadaşlar. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıcak olursak Süper Live'da yayındayız. Süper Live kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Sosyal medya kanallarınızı tanıcak olsak Up canlı yayında yayındayız. Up canlı yayın kanalımız harika vertiklerden bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli dostlar. like de Lik e, kanalımız salik haber tv'den bize ulaşabilirsiniz değerli izleyenler şey yani izler TV kanalımız tar ka haber gibi ulaşabilirsiniz. Twitter kanalımızı takip edebilirsiniz, Twitter'da sohbeti dolarında yayınlıyız, takip edebilirsiniz, değerli bizim kolay kanalımız tarika parti düzenimiz senin En i̇lk haberimizle geçiyoruz değerli dostlar. 20.15'e kadar son dakika haberine göre KPSS için suç duyurusunda bulunuldu. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan KPSS sorunlarının sızdırıldığı iddiasıyla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmişti. Devlet Denetleme Kurulu bugün KPSS hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda Devlet denetleme Kurulundan KPSS hakkında suç duyurusu. Son dakika Devlet Denetleme Kurulundan KPSS hakkında suç duyurusu. Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan KPSS sorularının sızdırıldığı iddiasıyla ilgili Devlet Denetleme Kurulu görevlendirmişti. Devlet Denetleme Kurulu bugün KPSS hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Son dakika Benzer soru ve durumma iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmişti. ÖSYB Başkanı Halis Aybin de resmi gazetede yayınlanan kararla görevden alınmıştı. Bugün gelen son dakika bilgisine göre ddk KPSS hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıntılar geliyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 3CM'le saldırıla flaş gelişme. 3 Zanlı. Dana dilini tüyler nüpertem tehdit normal başladı sosyal medya bu videoyu konuşuyor Yeter artık ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20-15'e kadar da izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz ifades ortaya çıktı dana diliyle tehdit tüyler fertmişti limona tak göndermenin sebebi iddia ve ölümle tehdit iddiaları sosyal medyaya karıştırmıştı. Şenol olayla ilgili göz altında bulunan kafe görevlisi bir hastanın hastanın bana iki adet limonata yollattığını kendi bırakmak istememe neden olarak esin hoca böyle şöyle sevmez.'' istediğini illettiletmişti. Göz gözaltına alıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli Mustafa Yenin ifadesi ortaya çıktı. Mustafa ile Şenol'a limonata göndermesinin sebebini bu sözlerle açıkladı. Haber, haber, güncel. Doktora Dana Dili'ne tehdit olayında flaş gelişme. Ifadesi ortaya çıktı. Limonata göndermemin sebebi. Doktora Dana Dili'ne tehdit olayında flaş gelişme. Ifadesi ortaya çıktı. Limonata göndermemin sebebi. Profesör Doktor isimli torunuşenola Dana Dili gönderilmesi ve önümle tehdit iddiaları sosyal medyayı karıştırmıştı. Şenol olayla ilgili binanın altında bulunan kafe görevlileri bir haslamın bana iki adet limonata yollattığını, kendi bırakmak istememe nedeni olarak Esin Hoca böyle şeyleri sevmez dediğini iletti demişti. Gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan çükkeli Mustafa Yunan ifadesi ortaya çıktı. Mustafa Yü'ye Şenol'a limonata göndermesinin sebebini bu sözlerle açıkladı. Gazi Üniversitesi, Mürk, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Esim Davutoğlu Şenol'un aldığı tehditler tüyler ürpertti ve bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Dana dili ve limonata detaylarının kan dondurduğu olayda yeni bir gelişme yaşandı. Şenol'u ölümle tehdit iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahsın ifadesi ortaya çıkarken ifadesindeki limonatalar ilgili sözleri şoke etti. Öte yandan Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'u geçtiklerinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. İşte Doktora Dana diliyle tehdit olayının tüm detayları ve yaşanan yeni gelişmeler. İfadesi ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, Şenol'u önüne tehdit ettiği iddasıyla Eskişehir'de gözaltına alınan şüpheli Mustafa Yiye savcılık ifadesinde, Covid-19 pandemisi döneminde Şenol ve sosyal medya üzerinden tedavi yöntemleri üzerine tartıştıklarını ileri sürdü. Limonata göndermenin sebebi. Şenon'un kamuoyu önünde kendisini aşağılayıcı ve iftira nitelikli paylaşımlar yaptığını öne süren Mustafa G, şu beyanda bulundu. Kolay günü Dini'nin olduğu binanın altında kendisine limonata göndermemin sebebi, hemoroid rahatsızlığına yönelik kendisine muayene olmak istemendi. Ancak daha sonra muayene etmeyeceğini de düşünerek vazgeçtim ve kafeden limonatamı alarak çıktım. Gönderdiğim limonata bizim kültürümüzde dostluk ve barış sembolüdür. Kendisini öldürmeyi planlayacak kadar akli dengemi itinmiş olmam söz konusunu değildir. Kendisinden davacıyım, de suçlamayı kabul etmiyorum. Dana dili iddialarına karşı kendini böyle savundu. Şenon'un, Fini'nin bulunu binaya dana dili bırakmadığını savunan Mustafa G, kesinlikle böyle bir eylemi gerçekleştirmedi. Beni böyle provokatif kriminal olayın içine çekme gayreti tamamen hayal dirgi ifadelerini kullandı. Mustafa Üye tehdit ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve el yaymak suçlarından haftada iki kez karakola giderek imza atma adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcının talebi üzerine 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında Mustafa Üye hakkında güvenlik tedbiri uygulandı, tedbir kararının aile mahkemesi tarafından onaylandığı ve kararın şüpheliğe bildirildiği öğrenildi. Ne olmuştu? Profesör Doktor Esin Davutoğlu şen oldu. 29 Temmuz'da Esat şehit Fahri Emin polis merkezine giderek Mustafa Ali'nin ofisinin bulunduğu katın merdivenlerine dana dili bırakarak sosyal medya üzerinden kendisini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine eski şehirde gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemeci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dana diliyle doktora tehdit. Profesör Doktor Şenolun ofisine gelip fotoğraf paylaştık. Al başladı. Prof. Doktor Çelil, şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Profesör Doktor Esim Davutoğlu Çelil, ofisinin önüne dana dili bırakarak kendisini tehdit ettiğini iddia ettiğin şüphedirenin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Çelil, şüphelinin tutulması gerektiğini ifade ederek, mutlaka tutuklanması lazım. Çünkü bir seri cinayet işleyeceğini söylüyor ve bu cinayeti adım adım tarih ediyor. Gerçekleştirmek üzere buraya geliyor. Geldiğinde yani ise tek eksik benim. Beni bulamadığı için cinayet işlenemiyor. Ayrıca bu cinayetleri devam ettireceğini söylüyor ve hekimin yani benim ilk geliyor. Kadına şiddet var. Sosyal medyada adım adım suça teşvik var. Sahte diploma var. Bu kişiyle ilgili bana tutuklanmaması için bir neden göster deseniz gösteremem ve ayrıca bu kişinin ne kadar önemli tehdit olduğu bilindiği için de bana koruma veriliyor. Demek ki tehdit. Demek ki çok ciddi bir tehdit. Bir vatandaş olarak düşündüklerimi söyleyip insanları umutsuzlaştırmak istemem. Hukupla güvenmek zorundayım. Bu hiçbir yerde hukuka buluşmak zorunda. Neden? Çünkü bu sadece isim Şenol meselesi değil. Huk bu ülkede pandemi döneminde pandemiyle ilgili gerçeklerin saptırılmasının peşine düşmüş muhalif bir bilim insanı meselesi de değil. Bu eğer benim başıma bir şey gelirse Türkiye'nin altından kalkamayacağı bir mesele demek. Onun için bu mutlaka hukuka buluşacak diye konuştu. Profesör Doktor Şenol, şikayeti üzerine polisin titiz bir çalışma yaptığını, tüm kameraların tarandığını, şirkenin elindeki torba, dana dilek, limonata alışverişi yapmasının tespit edildiğini söyledi. Şükbelinin sahte diplomasıyla kanser tedavileri yaptığını ileri sürerek, niye ben ve niye benden sonra başka bilim insanları? Biz çok ağır pandeminin içinden geçiyoruz ve pandemik süreç iyi yönetilmediği için insanlar ölüyor, bulaşıcı hastalıklar peşi sıra gelmeye başlıyor. Ben bunları da söylüyorum. Ben sadece aşıyı söylemiyorum. Yani bunu bir aşı karşıtlığı meselesine indirgememek lazım dedi. ADL ana sayfaya dönmek için tıklayınız 3.20 saldırıda flaş gelişme haber <gülüyor> bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20.15'e kadar ve haberimize geçiyoruz şanlıurfa'yı karıştıran olay yaşandı canlar aracından indirildi sırada öldürüldü değerli siyenler Şanlıurfa'da tartışma sonucunda çıkan kavgaya ilişkin bir kişi sağlık kontrolü kaybederken sağlıktan vurularak yaralı olarak yakalandı. İlçe geneline gergin geçememesi üzerine önlemler alınırken kent merkezinden takviye ekipler sevk edildi. Üç yandan Ölen Mehmet Erbek'in yakınları hastane önünde toplandı. Öder, Öder. Gülcel, jandarma aracından indirilirken saldırı düzenlendi. Hastane önünde toplandılar, takviye ekipler sevk edildi. Jandarma aracından indirilirken saldırı düzenlendi. Hastane önünde toplandılar, takviye ekipler sevk edildi. Şanlıurfa'da tartışma sonucunda çıkan kavgaya ilişkin bir kişi, sağlık kontrolüne götürüldüğü hastanede jandarma aracından indirildiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybederken saldırgan vurularak yaralı olarak yakalandı. İlçe genelinde gerginlik yaşanmaması üzerine önlemler alınırken kent merkezinden takviye eder sevk edildi. Öte yandan ölen Mehmet Erberk'in yakınları, hastane önünde toplandı. Şanlıurfa Akçakale'de tarla sulama meselesi yüzünden çıkan bir kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan Mehmet Erberk, Emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede silahı saldırıya uğradı. Jandarma aracından indirildiği sırada kurşunların hedefi olan Erberk hayatını kaybederken saldırgan vurularak yaralı yakalandı. İlçe genelinde gerginlik yaşanmaması üzerine önlemler alınırken kent merkezinden takviye ekipler sevk edildi. Öte yandan ölen Mehmet Erberk'in yakınları hastane önünde toplandı. Mehmet Erberk gözaltına alındı. Şam saatlerinde ilçeye bağlı Nardova mahallesinde komşu iki aile arasında tarla sulama meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya döndü. Kavgada Mehmet Kılıç 15, Halil Kılıç 22 ile Muhammed El Muhammed 37 yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Halil Kılıç ırtarılamadı. Olayın ardından jandarma, silahı kullandığı tespit edilen Mehmet Erberk gözaltına alındı. Çocukların kavgasına aileler de karıştı. Taş ve sopayla birbirlerine girdiler. Silahlı saldırıya uğradı. İlçe jandarma komutanlığındaki sorgusunun ardından Erber, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mehmet Erber, jandarma aracından indirilirken, silahlı saldırıya uğradı. Erber hayatını kaybederken, saldırı sonrası kaçmaya çalışan ismi öğrenilemeyen şüpheli. Jandarma ekiplerince hastane bahçesinde ayağından vurularak yaralı yakalandı. Olay sırasında şu yanında başka kimse olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Öldürülen Mehmet Erbel. İlçe genelinde güvenlik önlemi alındı. Yaşanan her iki cinayetin ardından ilçe genelinde zırhlı araçlarla önlem alındı. Şanlıurfa kent merkezinden de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Akçakale'ye takviye ekipler sevk edildi. Erberk'in yakınları hastane önünde toplandı. Ötü yandan ölen Mehmet Erberk'in yakınları, hastane önünde toplandı. Güvenlik güçleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. Kaynak D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 3C mevini... Son haber ürünlerimiz devam ediyor yaklaşık 20-15'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. ve motoruna indirim bekleniyordu, karar açıklandı %1. Son dakika haberine göre benzin ve motorun fiyatına indirim bekleniyordu. Petrol piyasası kredi toplantı sona erdi. OPEC'ten üretim arttırma kararı açıklandı. Son dakika haberine göre akaryakır fiyatlarında petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası indirim beklenirken OPEC Plus toplantısından kritik bir karar çıktı. Buna göre OPEC Eylül'de üretim hedefini 100 bin varil gün arttırma konusunda anlaştı. Karar sonrası Brent petrol %1 artışla 102 dolara yükseldi. Petrol yükselirken vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başlar. İşte 3 Ağustos çarşamba güncel akaryakıt LPG motoru ve benzin fiyat listesidir. Finans, finans, ekonomi. Son dakika benzin ve motorun fiyatına indirim bekleniyordu. Petrol piyasası için kritik toplantı sona erdi. OPEC'ten üretimi artırma kararı. Son dakika benzin ve motorin fiyatına indirim bekleniyordu. Petrol piyasası için kritik toplantı sona erdi. OPEC üretimi artırma kararı. Son dakika akaryakıt fiyatlarında petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası indirim beklenirken OPEC toplantısından kritik bir karar çıktı. Buna göre OPEC Eylül'de üretim hedefini 100 bin varil gün artırma konusunda anlaştı. Karar sonrası Brent petrol yüzde bir artışla 102 dolara yükseldi. Petrol fiyatları yükselirken vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 3 Ağustos çarşamba güncel akaryakıt, LPG, motorun ve benzin fiyat listesi. Son dakika, akaryakıt piyasasının beklediği haber nihayet geldi. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü Openc, ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC Eylül ayı için petrol arzını günlük 100 bin varin artırma konusunda anlaştı. Piyasaların genel beklentisi, Operon'un petrol arzını sabit tutması ya da hafif arttırmasıydı. Uzmanlar, petrol sahalarındaki yatırım eksikliği nedeniyle birçok ülkenin üretim kotalarını karşılamakta zorlandığı göz önüne alındığında grubun arzı arttırmasının zor olacağını ifade ediyordu. Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Bir süredir düşüş eğiliminde olan petrol fiyatları akaryakıtta indirim beklentisine neden olmuştu. Hatta sektör kaynaklarından edinilen... ...diye göre düşüşlerin bugün de devam etmesi halinde benzin ve motorun fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyordu. Ancak OPEF'ten gelen açıklamalar ve beklentilerin altında üretim artışı sonrası petrol fiyatları yükseldi. Brent petrol, karar sonrası %1 artışla 102 doları gördü. Önce indirim sonra zam. Petrol ve döviz kuru fiyatlarına göre değişim gösteren akaryakıtta 26 Temmuz Salı günü motorun fiyatlarına 92 kuruş indirimin ardından 27 Temmuz'da benzin fiyatlarına 50 kuruşluk indirim yapılmıştı. 30 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazın ZPG litre fiyatına 30 kuruş zam gelmişti. İşte güncel akaryakıt fiyatları 3 Ağustos Çarşamba, İstanbul. Benzin fiyatı 22 Türk Lirası 24 kuruş Motorin fiyatı 24 Türk Lirası 47 kuruş LPG Otogaz Fiyatı 11 Türk Lirası 35 kuruş Ankara Benzin fiyatı 22 Türk Lirası 36 kuruş Motorin fiyatı 24 Türk Lirası 59 kuruş LPG Otogaz fiyatı 11 Türk Lirası 37 kuruş İzmir Benzin fiyatı 22 Türk Lirası 38 kuruş Motorun fiyatı 20 Türk Lirası 60 kuruş RPG Otogaz Fiyatı 11 Türk Lirası 4 kuruş Ana sayfaya dönmek için tıklayınız Testten dikkat çeken AVM önerisi Elinde altına olanlar dikkat 2022 emekli promosyon ödemeleri 7000 lirayı geçti En çok aranan haberler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 Altazay'ın yeni transferi uçağa binmedi. bir 2 dahi alınmıştı. Bu nasıl olur değerli izleyenler? Yani? Bir dakika haberine göre yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da Gidem hayırlı yoğun, hayırlı yoğun. Son kadrosuna Az Almar'dan e, Freik Micho'yu dahil eden sarkılarımızda ekibin gündemine gelen son isimler bir de Ligaz Portia olurken bu transferda İngilti'lerden flash bir iddia ortaya atıldı. Cimbom ile anlaşmaya oldukça yakın olan isim Karahan'dan vazgeçti. İşte detaylıdır. Spor. Spor. Galatasaray. Son dakika spor haberi, bileti dahi alınmıştı. Galatasaray'ın yeni transferi uçağa binmedik ve anlaşmadan vazgeçti. Son dakika spor haberi, bileti dahi alınmıştı. Galatasaray'ın yeni transferi uçağa binmedik ve anlaşmadan vazgeçti. Son dakika spor haberi, yeni sezonda Okan Grup ile şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da Gülden Hayriyoğlu. Son olarak kadrosuna azaltmadan Frederick Mitsico'yu dahil eden Sarı Kırmızılı ekibin gündemine son isimlerden biri de Mücaz Torreira olurken, bu transfere dair İngiltere'den flash bir iddia ortaya atıldı. Cimrum ve anlaşmaya oldukça yakın olan isim, kararından vazgeçti. İşte detaylar. Mücaz Torreira. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray Süper Lig'de sezonu 7 Ağustos'ta oynayacağı Antalya Spor mücadelesiyle resmen açıyor. İlk başlamadan transfer hamlelerini tamamlamak isteyen sarı-kırmızılı ekip, birçok isimle görüşmelerini sürdürürken son olarak azaltmadan Fredrik Mitrevi kadrosuna katmıştı. Torreira'da işler karıştı. 8 Eylül'e kadar sürecek olan transfer sezonunda birkaç hamle daha yapması beklenen Cingom için son günlerde anlaşmaya vardı iddia edilen Mucas Torreira ismi ciddi şekilde anılıyordu. Ancak bir litereden gelen haberler ortalığı karıştırdı. Uçak binmedi. Rusun gazetesinde yer alan makalede salı akşamı geç saatlerde Arsenal, Nucas Torreira'nın 7 milyon sterlin karşılığında Galatasaray'a transferini onayladı. Grubu aynı oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gitmesi bekleniyordu. Uçak bileti dahi rezerve edildi ancak oyuncu kararından vazgeçti. Uçak binmesi beklenirken Londra'da kaldı. İki ekipte şof oldu. Nihay kararı vermek için Sarı Kırmızılı yöneticilerden zaman istedi. Sadece Galatasaray değil Arsenal tarafı da oyuncunun bu kararı karşısında şok oldu. İki tarafta hem Torreira'dan hem de menajerinden bir cevap bekliyor. Yaşanan bu gelişmenin üzerine de bazı taraftarlar sosyal medyada bu nasıl olur, yaptığın saygısızlık yorumunda bulundu. Nedeni Vaktusol. İspanya'dan Edresmalı gazetesi ise Torreyra'nın Datkoso'nun çalıştırdığı Valenciaga'dan son dakika teklifi aldığı için bu hamleyi yaptığını yazdı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Marcavok o ismi yanına alıyor. Gey Saray'a ihanet. Ne yaptın acım? F. Bahçeli ismi altın. Ana haber ürterimiz devam ediyor yaklaşık 2015'e kadar bu ekranlarda değerli dostlar ve diğer haberimizde geçiyoruz. 7500 lira yükselttiler rakamı duyan emekliler bankaya akın ettiler. <gülüyor> Promosyon üremeleriyle ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Emekli maaşlarına yapılan yüzde 35lik zam sonrası bankalar promosyonları 7500 liraya kadar çıkar. Bu İmkanların sadece mevcut emekler değil, yeni emeklerde faydalanıyor. Emekler yüksek top promosyon ödemesi almak maksadıyla kamu bankalardaki maaşlarına özel bankalara çekmeye başladı. Bazı bankaların şubelerinin önünde yığılmalar yaşan işte 2022 emekli promosyonla ilgili ayrıntılar. Finans, finans, ekonomi. 7500 lirayı duyan emekli bankaya koştu. Şubelerin önünde yığılmalar oldu. 7.500 lirayı duyan emekli bankaya koştu. Şubelerin önünde yırmalar oldu. Emekli promosyon ödemeleriyle ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Emekli maaşlarına yapılan %42 lir zam sonrası bankalar promosyonları 7.500 liraya kadar çıkardı. Bu insanlardan sadece mevcut emekliler değil, Yeni emekliler de faydalanıyor. Emekliler yüksek promosyon ödemesi almak maksadıyla kamu bankalarındaki maaşlarını özel bankalara çekmeye başladı. Bazı bankaların çubelerin önünden urmalar yaşandı. İşte 2022 emeklilik promosyonuyla ilgili ayrıntılar. Emekli maaşlarına yapılan zam sonrası bankalar promosyon yarışına girdi. Emekli maaşlarına yapılan %42'lik zam sonrası bankalar promosyonları neredeyse her hafta arttırıyor. Bir hafta önce 5 bin lirayı bulan promosyon ödemeleri 7 bin 500 liraya kadar yükseldi. Özel bir bankanın emekli promosyon kampanyası büyük ilgi gördü. Özellikle Anadolu'daki ilçelerde şubelerin önünde yılmalar yaşandı. 50 kişi sıraya yazılarak öğle saatine kadar işlemlerini yaptırdı. Ağustos ayının sonuna kadar kampanya devam edecek. Emekliler Tokat'ın Erbal ilçesindeki özel bankanın şubesinde... bankalarından özel bankaya geçtiklerini söylediler. Kampanyanın ilaç gibi geldiği yorumunu yapan emekli vatandaşlar, parayı nasıl değerlendireceksiniz? Bundan yararlanmak isteyen emekliler öğlen kadar kürk bekleseler de işlemlerini yaptırmadan ayrılmadılar. 7.000 lira maaş promosunu 500 lira da otomatik ödeme talimatı verildiği takdirde toplamda 7.500 lira emekliliğin hesabına aktarılıyor. Emekli maaşı başka bankaya nasıl taşınır? Emekli maaşını aldığı banka 3 yıllık tahmin süresini dolduranlar ve yeni emekli olanlar, diledikleri bankaya başvurarak maaşlarını taşıyabiliyorlar. Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu bildirim bankaların çubelerinden veya devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Son gün 31 Ağustos. Promosyon ödemesinden 31 Ağustos 2022 tarihine kadar maaşını 3 yıl bankadan almayı tahmin eden müşteriler faydalanabilecek. Tahmin süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesiyle başlıyor. Örneği de, Örneği de banktan yapılana açıklamaya göre maaşını taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarının ünlü yaptıkları takdirde kişi başına 250 Türk lirası ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda 1250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Böylelikle emekliler toplamda 6.250 TL'ye varan promosyon kazanma imkanı yakalıyor. Emekli maaşını söz konusu bankaya taşıyanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları, 1500 TL'ye kadar ise 3500 Türk lirası. 2500 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası arası ise 4250 Türk Lirası ve 2500 Türk Lirası ve üzeri ise 5000 TL nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Bankanın kampanyasından yetenmiş 2022-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanıyor. Emekli maaşını üç yıl boyunca söz konusu bankadan alma tahribi veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri de ürün promosyon kampanyasından yararlanabiliyor. Maaşını söz konusu bankaya taşımak isteyen emekliler taşıma işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan devlet üzerinden ya da nüfus cüzdanlarıyla bankanın şubelerinden gerçekleştirebiliyor. Yeni emekli olanlar ise bağlı olduğu kurumlarda banka tercihini ne olarak belirterek maaş Belki maaşını garantilmeye taşıyanlar 7250 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını yararlanabiliyor banka 1500 TL Emekli maaşını garantimeye taşıyanlar 7.250 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Banka 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 Türk Lirası, 1.500 TL 2.500, TL, 2500 TL. Emekli maaşını garantimeye taşıyanlar 7.250 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Banka, 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4850 Türk Lirası, 1500 TL-2500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6000 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası ve üstünde maaş alan emeklilere ise 7250 Türk Lirası nakit promosyon ödemesi yapıyor. Banka ayrıca tüm müşterilerinin yararlanabildiği yakınlığı getirdik kampanyayla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli. Şimdiki 150 yüz Türk lirası ilave ödeme yapıyor emekli maaşını garantilmadan alan emekliler internet ve mobil şubelerden gerçekleştirecekleri havale ve hafta içi saat 16'ya kadar yapacakları EFT işlemleri ayrıntılı bilgiye bankanın şubelerinden ve internet adresinden ulaşılabiliyor birden fazla maaş ödemesi alıp bu maaşları için promosyon talebinde bulunulması durumunda maaşların toplamı dikkate alınarak tek bir promosyon ödemesi yapılıyor. Promosyon ödemesi, müşterinin emekli bankacılığı promosyon tahmiknamesi Nikel imzalaması sonrasında en geç bankaya ilk maaşın yatmasına istinaden 3 iş günü içinde gerçekleştirilecek. İş Bankası. Maaşını iş bankasından alan Mevcut emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SDG emeklileri, emekli sandığı, sosyal sigortalar kurumu ve vakıf 5.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor. Promosyon imkanından yararlanmak isteyen tüm emekliler internet aracılığı ile ya da en yakın İş Bankası şubesinden emekli maaşlarını bankaya taşıyabiliyor. Yeni emekli olacaklar, Sosyal Sigortalar Kurumu veya Bağkur'dan emekli olacaklar ise SDK il müdürlüklerine şahsen başvurarak iş bankasını tercih edebiliyor. Emekli sandığından emekli olacaklar ise, çalışmakta oldukları kuruma verecekleri dilekçede maaş ödemelerini aracılık edecek banka olarak iş bankasını seçebiliyor. Bu işlemlerin ardından yapılması gereken, internet şubesi veya iş bankası şubeleri aracılığıyla emekli maaşını iş bankasından almak istediği hesabı belirlemek için talimat vermek ve promosyon başvurusunda bulunmak. Yeni emekli olan kişilerin ilk maaş, ikramiye ve diye ödemeler adı altında iş bankasına gönderilen ödemelerini almak üzere öncelikle banka şubelerine müracat etmesi gerekiyor. 2020-2023 dönemi için promosyon tutarı. tüden düşük 1500 Türk Lirası hariç maaşlar için 4500 Türk Lirası 1500 2500 Türk Lirası arası 2500 Türk Lirası hariç maaşlar için 4250 Türk Lirası 2500 Türk Lirası ve üzerinde maaşlar için 5000 Türk Lirası ödeme yapılıyor emekli maaşı almakta olan kişilerin promosyon ödemeleri başvurularından itibaren üç günü içerisinde Yeni maaş alacak kişilerin ödemeleri ise ilk maaş ödemesini takiben 3 iş günü içerisinde gerçekleştiriliyor. Türkiye Finans Türkiye Finans, emeklilere özel cazip fırsatlardan oluşan bir destek paketi sunuyor. Emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşteriler 3500 TL'ye varan tutarda promosyon ödemesi almaya hak kazanırken, Yakınlarının emekli maaşını Türkiye finansal taşımasına aracılık eden emekli maaş müşteriliği ise her bir yakını için 250 Türk Lirası toplamda 2500 TL'ye varan nakit ödülünün sahibi olabiliyor. Yapık Kredi Yapık emeklilere 4000 Türk Lirası promosyon fırsatı sunuluyor. 31 Temmuz 2022 tarihine kadar sevdeki emekli aylığını 3 yıl boyunca yapıp edilen alma tahirü veren emekliler 4000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek. Promosyon tahirlemesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan, 1 aylık net gelir 1499 TL'ye kadarsa 2500 Türk lirası, 1500 TL-2499 TL, TL, TL arasında ise 3100 lirası. 2500 TL'nin üzerindeyse 3750 TL nakit promosyonu denir. Ayrıca banka tarafından emekli tanıdığına referans olan emeklilere 2500 TL'ye varan ödül veriliyor. Tebrik. Emekli maaşını bankadan almayı tahdit eden ve en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 3750 TL'ye varan promosyon sunuyor. Ayrıca emekliler... Bankaya davet ettikleri her bir emekli için de 250 türk lirası ve toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül kazanacak. Böylece 10 emekli yakınını bankaya getirenler 6.250 türk lirası ödeme alabilecek. Kampanya 2 Haziran itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsıyor. Akbank. Akbank'tan toplamda 7 binası 500 lira ödeme. Sevdeki emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7000 TL'ye varan promosyona et 500 TL dilik para ile birlikte toplamda 7500 Türk lirası promosyon ödemesi yapılıyor. Sosyal Sigortalar Grup, Bakul veya Emekli Sandığı emekli maaşını 28 Temmuz 2022-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşı bankadan almayı tahmin eden emekliler 7000 TL'ye varan promosyon alabilecek. Ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Verilecek müşteri emeklilerinin emeklilerin toplamda 1250 Türk Lirası ve üzeri harcamalarına 250 Türk Lirası olmak üzere toplam 500 Türk Lirası para fırsatından yararlanılabilecek. Maaşı 0-1499 lira arasında olanlara toplamda 4650 1500 2499 lira arasında olanlara 5800 2500 lira ve üzerinde olanlar ise 7000 liraya kadar promosyon alabiliyor ve Finans Bank Emekli maaşını ve Finans Banka taşıyan emeklilere 4000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. Promosyon ödemesi aşağıda belirtilen emekli maaş tutar aralıkları dikkate alınarak yapılıyor. Aylık 1499 Türk Lirası altında maaş alanlara 2650 Türk Lirası, aylık 1500 Türk Lirası ile 2499 Türk Lirası arasında maaş alanlara 3350 Türk Lirası 2.500 Türk Lirası ve üzeri maaş alanlara 4.000 Türk Lirası promosyon ödemesi yapılıyor. Denizbank Denizbank emeklilere 100 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılıyor. Aylık 1.500 Türk Lirası altında maaş alanlara 675 Türk Lirası, Aylık 1.500 Türk Lirası ile 2.500 Türk Lirası arasında maaş alanlara 850 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası ve üzeri maaş alanlara 1000 Türk Lirası bir otomatik ödeme talimatına 150 Türk Lirası promosyon ödemesi yapılacak. Şekerbank. Şekerbank emekli promosyonu olarak 2000 Türk Lirası ödeme yapıyor. Ziraat Bankası. Ziraat Bankası 1500 den emekli aylığı alanlara 500 Türk Lirası 1500-2500 Türk Lirası arasında emekli aylığı alanlara 625 Türk Lirası 2500 Türk Lirası ve üstünde emekli 100 TL'ye kadar olanlara 3 sene amacıyla toplam 500 Türk Lirası, 1500-2500 TL arasında olanlara 625 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası ve üzeri olanlara 750 Türk Lirası ödeme sağlanıyor. Altbank Altbank 1500 en az emekli maaşı alanlara 500 Türk Lirası, 1500 Türk Lirası ile 2500 Türk Lirası arasında emekli maaşı alanlara 605 Türk Lirası, 2500 en fazla maaş alanlara ise 750 Türk Lirası ödeme yapıyor. En çok aranan haberler. List piyasalarında oluşan tüm... Haber ülkemiz devam ediyor yaklaşık 2015'e kadar değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine, haberine göre 3 cem evine saldırı flaş gelişme yaşandı. 3 e, zanlı gözaltına alındı. Son dakika haberine göre Ankara'da 3 cem evine saldırı soruşmasında e, gözaltındaki 3 zanlı savcılığa sevk edildi. İşte son dakika haberinin detayları. Haber. Haber. Günceli. Son dakika, Ankara'daki 3 CMEV'ine saldırıda flaş gelişme. 3 ZANLI SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ. Son dakika, Ankara'daki 3 CMEV'ine saldırıda flaş gelişme. 3 ZANLI SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ. Son dakika haberi, Ankara'da 3 CMEV'ine saldırı soruşturmasında gözaltındaki 3 zanlı SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ. İşte son dakika gelişmesinin detayları. Son dakika haberi, Ankara'daki 3 CMEV'ine saldırı olayında flaş bir gelişme yaşan. Ankara'da üç ayrı Cemil'ine düzenlenen saldırıların ardından üç kişi gözaltına alınmıştı. Sosyal medyada büyük tepki çeken saldırı görüntülerinde Cemil'lerinden birinde her şeyden habersiz oturan vatandaşlara saldırganın birdenbire sandalya fırlattığı görülmüştü. Alevi Dernekleri ve Cemil'ine peş peşe saldırı. Ankara Emniyeti ve Bakan Soylu'dan kritik açıklama. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Devlet Ana haber vültürümüz devam ediyor yaklaşık 2015'e kadar resmi pena, e, resmi bir e, haber son dakika haberi Fenerbahçe imza ve ayrılık aynı anda yaşandı. Bu, bu haberek göre yeni son hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı Lajökteki birçok yeni ismi kadrosuna kadarken Sosyal medya hesabına yaptığı açıklamayla genç isimle 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. İşte Tayyil Spor. Spor. Fenerbahçe. Son dakika transfer haberi Fenerbahçe'den 5 yıllık imza. Resmen açıklandı. Son dakika transfer haberi Fenerbahçe'den 5 yıllık imza. Resmen açıklandı. Son dakika spor haberi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertli ekip birçok yeni ismi kadrosuna katarken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla genç isimle 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. İşte detaylar. Yeni sezonda hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de çalışmalar Jorge Jesus liderliğinde hız kesmeden devam ediyor. Bu kadar dokuz ismi kadrosuna katan Sarılacı ekip sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iç transfer hamlesini de duyurdu. İmza ve ayrılık. Sarılacı ekipten yapılan açıklamada bu 18 milli takımımızın da formasını Demir Emir Ortakaya'nın sözleşmesi 5 yıl uzatıldığı duyurulurken, genç oyuncunun yeni bir andağında Göztepe forması diyeceği açıklandı. İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklamada. Fenerbahçe Futbol Akademimizin oyuncularından, bu 18 milli takımımızın da formasını diyen Emir Ortakaya'nın sözleşmesi 5 yıl uzatılmıştır. Yapılan anlaşma ile futbolcumuz 2026-27 sezon sonuna dek renklerimize bağlanmıştır. Yapılan imzada futbol akademiden sorumlu yönetim kurulu üyemiz Özgür Özaktaş hazır bulunmuştur. Futbolcumuz Emir Ortakaya, gelişimini sürdürmesi için 2022 23 sezonunda kiralık olarak TFF birinci lik takımlarından Göztepe Spor Kulübü'nün formasını diyecektir. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Arda yoksa istifa. Ana haber bürtelimiz devam ediyor. Yaklaşık 20-20.15'e 20 kadar değerli ziyaner. DZK'dan KPSS için suç duyurusunu başvuruldu. Son dakika beri. Cumhurbaşkanı Erdoğan KPSS sorularının sızdırıldığı iddiasıyla ilgili devlet denetleme kurulunu gö görevlendirmişti. Devlet Denetleme Kurulu bugün KPSS hakkında Ankara Cumhurbaşı savcılığına suç duyurusuna bulundu. Öte yandan Büyük Başkanı Erol Özbar'dan da konuyla bir açıklama geldi. Haber. Haber. Güncel. Son dakika Devlet Denetleme Kurulu'ndan KPSS hakkında suç duyurusu. Son dakika Devlet Denetleme Kurulu'ndan KPSS hakkında suç duyurusu. Son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Erdoğan KPSS sorularının sızdırıldığı iddiasıyla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmişti. Devlet Denetleme Kurulu bugün KPSS hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Öte yandan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvardan da konuyla ilgili açıklama geldi. Son dakika, istek benzer soru ve sızdırılma iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmişti. ÖSYM Başkanı Halis Aygün dün resmi gazetede yayınlanan kararla görevden alınmıştı. Bugün gelen son dakika bilgisine göre DDK-KPSS hakkında suç duyurusunda bulundu. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Özbar'dan açıklamak. Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Erol Özvar konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2022 KPSS sınavında çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili de tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır ifadelerini kullandı. İnceleme bugün başlatıldı. 2022 KPSS lisans oturumundaki bazı soruların bir yayın evinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iddiaların incelenmesi için dün bir talimat vermişti. Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamıştı. DDK ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 2015'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Arda yoksa istifade edilir, ters köşe geldi değerli izleyenler. Son dakika haberine göre, şampiyonlar ligi şansını Dinamo Kiev karşısına karşısında alınan mağlubiyetle kaybeden Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'ne devam ediyor. Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda katılacak olan Sarla Cüret'te, ile eşleşirken, karşılaşmaya mutlak galibiyet parolojisi hazırlanıyor. Jesus nasıl bir 11 ile sahip çıkacağı, en çok merak edilen konuların başına gelirken, adabilerin oynayıp oynamayacağı tarafları arasında en çok konuşma konu oldu. Spor. Spor. Fenerbahçe. Son dakika spor haberi, farda 10 başlamazsa istifa Jesus'un planları artı üst oldu. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Slovak'ta maçı 10 değil. Son dakika spor haberi, farda 10 başlamazsa istifa Jesus'un planları artı üst oldu. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Slovak maçı 11'i. Son dakika spor haberi. Şampiyonlar Ligi şansını Dinamo Kiev karşısında alınan mağlubiyetle kaybeden Fenerbahçe yoluna UFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak olan Sarılacı Vertliler, Slovato ile eşleşirken karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Cesus'un nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağı en çok merak edilen konuların başında gelirken, Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı da taraf. son hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Urayna ekibi Dinamo Kiev'e 0-0'ın revanşında uzatmalarda 2-1 mağlup olarak Sevler Ligi'ne veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndan devam etmek durumunda kalmıştı. Avrupa Ligi 3. Ön eleme turunda Slovaşko ile eşleşen temsilcimiz, üst tura çıkmak için çalışmalarını yaparken Jorge Jesus Hurefa'ya yolladığı 25 kişilik listedeki eksikler dikkat çekti. Kadroda olmayanlar Tecrübeli çalıştırıcının direktifiyle gönderilen listede Jorge Pedro, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Marjel Tisserandik, Pelkas, Steven Caulker, Yakutçuğun ve Samatta yer almadı. Altay şoklu. Sarıdaç İvertli ekipte sakatlı bulunan Altay bayındırın stol maçında riske edilmeyeceği öğrenilirken, Karayı Erdoğan'ın çeteminin öğrenildi. Arda oynamazsa istifa. En çok merak edilen konulardan bir diğeri de Arda Güler Dinamöki ev maçında 1-0'de şans bulamaya genç oyuncu için taraf tarçısı. Ama haber değil. <gülüyor> Dolarcom mücadelesi öncesinde de sosyal medyada ne? Arda Güler paylaşımlarının çok dikkat çekiyor. <gülüyor> Taraftarlar yaptıkları paylaşımlarda Arda Güler Stolakon <gülüyor> maçında 11 başlamazsa istifa yorumlarında bulunsa da Portekizli hocanın bu karşılaşmada genç oyuncuya 11 de şans vermesi beklenmiyor. Tecrübeli teknik direktörün 2 maçındaki kadrosundan sakatlıklar ve mecburi listeden çıkarılanlar haricinde değişikliğe gitmeyeceği öğrenildi. Savunma arkası koşulara ve orta alandaki boşluklara dikkat çeken Portekizli çalıştırıcının taktiksel düzeni bozmayacağı belirtildi. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Slovakko maçı 11'i. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik. Gizlilik politikası. Yasal. Daha fazla okumak istiyorsanız habersiz olan bekleyin. Size yer alan reklamlara tıklayarak desteğinizi destek verebilirsiniz. Sağduvarı daha, ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak ve ile yarışanlar gelsin çocuklar.